Müller ve Dengeler kanalına hoşgeldiniz. Ben Bahadır. Bugün sizlere Iratus Lord of the Dead adlı oyunu tanıtacağım. Oyunu Steam'den oynuyorum. Normal fiyatı 42 TL, indirimli 8.40'a düşüyor. Bu oyunu alalı uzun zaman oluyor. Yakın zamanda Epic Games'te ücretsiz verilmişti. Eğer kaçırdıysanız Epic'te normal fiyatı 42 TL, aynı şekilde indirimli de 8.40'a bulabilirsiniz. Bu oyuna Dark Dungeon oyunun çakması denilebilir. Dark Stancı'nın Steam fiyatı 39 TL, Epic fiyatı aynı şekilde o da 39 TL. Epic'te ücretsiz dağıtılmıştı, ben oradan almıştım Dark Stancı'da. Irratus oyunu Türkçe, İngilizceniz çok yoksa, yani çok iyi değilse bu oyunu tercih edebilirsiniz. Ama tek farkı bu değil tabii ki de Dark Stancı'da. Dark Stancı'nın oyunu zindan içini keşfederek, odaları çeşitli yaratıklardan temizleyerek başlıyorsunuz. Irratus'ta ise bu iş tam tersi. Yeraltı lordu olarak yeryüzünü ele geçirmek için yola çıkıyoruz. Bence iki oyunda oynaması keyifli. Epic'te ücretsiz aldıysanız ve bir köşede oynanmayı bekliyorsa bu oyuna bir şans verebilirsiniz. Bu alan ana beyzimiz. Bakın kilitli yerler var. Böyle görmüş olduğunuz. Bunları açmak için karakterleri açıp içerisine yerleştirmemiz gerekiyor. Mesela bu karakterden mevcut, bunu içerisine koyarsam başlayacak. Kullandığımız yerler ne işe yarıyor, onlar açıklayayım. Öncelikle Ölü Göre gelelim. Buraya koyduğumuz karakterler Ölü Gölden item düşürüler. Savaşlara gelip çıktığımızda bize ayrı bir pencerede neler düşürdükleri gözükecektir. gazaphaneye gelelim. İçerisinde koyduğumuz her karakter için. 20 gazap puanı veriyor. Gazap puanı karakterlerin ultisi için kullanılır. Savaş sonu sıfırlanır bu gazap puanları. Ancak gazaphanede ne kadar çok karakter koyarsanız savaş başı o kadar puan elde etmiş olursunuz. Kütüphaneye gelelim. İçerisine koyduğumuz her karakter Iretusa belirli miktarda deneyim puanı verir. Dikili taş madenci ruhu üretir. Madenci ruhlarını Birçok yerde kullanacağız. Çok fazla işimize yarıyor. Yapıları geliştirmek için kullanılıyor. Çeşitli başka geliştirmeler için de kullanılıyor. Şu an 40 madenci ruhumuz var. Kaziyeri içerisine koymuş olduğumuz karakterler. Çeşitli parçalar bulacaklar. Parçalarla yeni karakterler yaratabiliyoruz. Morg. Can olan karakterleri iyileştirmeye yarayan bir yer. Arena alıştırma yaparak karakterlere belirli deneyim puanları sağlıyorlar. Karakterlerin seviyesini arttırmak için kullanılan bir yer burası. İretus'un heykeli de bize belirli bir miktarda mana sağlar. Unutmayın bu saydığım yerlerden yararlanabilmeniz için bir savaşa girip çıkmanız gerekiyor. Ve son olarak İretus'un odası. Geliştirmeler, saldırılar, yeni karakterler her şeyi bu odadan yapıyoruz. Altta görmüş olduğunuz yer karakterlerimizi Sıraya koyduğumuz alan savaşa girecekleri sıraya göre şekil verebilirsiniz arkadaşlar. Burada gruplara bölünüyorlar. Bakın 4 tane grup açabiliriz bu alanda. Şu an bizim karakter sayımız az olduğu için sadece bir grubumuz var. Zaten genelde de bir tane ana grubunuz oluyor. Bir tane de yedekli grup bulunduruyorsunuz. Tabi ileride bu 4 grubu da kullanabilirsiniz. karakterleriniz arttıkça. Savaş'a girelim. Bu altta karakterlerin yetenekleri. Burada da diğer skill'lerimiz var. Düşman üzerinde kendi kullandığımız skill'ler. Bu gördüğümüz karakter Kara Şövalye. Hızlıca bir saldıralım. Oyunda saldırı sırası... Girişkenlik adı verilen yeteneğe göre her karakterin kendi özellikleri var. Burada en çok girişkenlik hangi karakterdeyse o karakter ilk saldırıyı başlatacak olan karakterdir bunu unutmayın. Tabii bunları geliştirebiliyorsunuz. Burada gördüğünüz saldırı kısmı zırh kısmı hepsini geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece fiziksel saldırılar değil mental olarak da saldırabiliyorsunuz. Karşıdaki karakterleri ne kadar çok dehşeti düşürürseniz, o kadar zihinsel, mental hasar alacaklardır. Hatta çok fazla korkan karakterler kalp krizi geçirebiliyor veya korkup kaçabiliyorlar. Böyle de güzel bir yönü var oyunda. Eskaladı çünkü isabetliliği az bir şey. Veya diğer düşmanın kaçınması da yüksek olabilir. Tabi saldırıları yaparken düşmanların kalkanlarına dikkat edin. Fiziksel kalkanı kaç tane var? Mente olarak korunmak için tabi bizim yaptığımız dehşet saldırılarına karşı korunmak için onların da büyüsel kalkanları oluyor. Hangi karakterin kalkanı daha azsa o karaktere saldırın. Bu karakterler olacak. O karakterleri öncelikli olarak eritmeniz gerekiyor. Devam. Oh. ashes dust dust. Böyle artık hala hasar vermeye çalışıyor. Tek kalmışsın zaten. Bakın bitti. Kazandığımız şeyler bunlar. Mezarlığa gelelim. Kim neler istiyor onlara bakalım önce. Kara şovale istedik. İskelet. İratus'un gelelim. Yine iskelet isteniyor. Burada da Kara Şövalye. Ölüm Ferisi. En mantıklısı iskelet ve Kara Şövalye yapmak. Kelle avcısına kadar üretebiliyoruz. Benim daha önce oynadığım oyundan kalmam açık bunlar. Sıfırdan başladım ancak yine de açık gelmiş. Burada adam işimize yarıyor. Onu da yapacağız. Ama önce iskelet aslında kullanmayacağız. Bu iskeleti şuraya koyalım. Ben zombiyi de çok sevmediğim için onu da kullanmayacağım. dursun. Bir tane kara şövalye yapalım. Ne istiyor kara şövalye? Zırh istiyor. Burada koymuş olduğunuz itemlerin seviyesi ne kadar yüksekse o kadar yüksek bir karakter oluşturur. Ona dikkat edin. Hairing lider but irrelevant for the armies of undead. mezarlığa gidip gerekli tanrıları yerlerine koyalım. How unfortunate that need to rely on mortal knowledge to recover my powers. It's akin to trying to quell hunger with Ama açtığımız yer sayesinde Heratus daha çok deneyim kazanacak. okçumuzu geliştirdik. Bakın. Map bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki de bu sadece ilk bölge. Daha görmüş olduğunuz gibi başka bölgelerde mevcut. Güzel ıskaladı. Oo, kötü oldu. Bu nasıl bir güçlendirme? Adama kırbaçla vurdu ve güçlendirdi. Her karakterim Vurabildiği belirli bir bölge var. Sadece önündeki karakterleri ve arkasındaki karakteri okuyor büyük ihtimalle. Bu karakterimiz okçu olduğu için bütün hedef bölgeleri vurabiliyor. Şu anki skilllerimizde saldırı skillleri olmadığı için çok bir işimize yaramayacaktır. stop. A sad display for mortal kind. Bakın arkadaşlar bu şekilde her savaştan sonra rapor gelir. Mezarlık olayları adı altında kazandığımız eşyalar, hangi köle hangi itemleri düşürmüş. Bunlar buralara gelecektir. Şu an bizde açık olmadığı için sadece açtığımız kütüphanede kazanılan deneyim puanı geldi. Gölü gölü de açalım. Millenia has the waters around my tomb. I can feel something alive beneath the dark surface of the lake. Something I can use. tıkladığımızda çeşitli nesneleri, çeşitli itemleri burada yapabiliyoruz. Eserlerde de Iretus'un gücünü arttırmak için sadece Iretus'un gücü değil. Bakın bu görmüş olduğunuz item. Bütün Karakterlerimize buff veren bir item. It My features, no? Buraların hepsine tek tek item gelecek. Yalnızca şu gördüğünüz yerdeki eser sadece tek kullanıldık. Bir savaşa girdikten sonra o item yok oluyor. Karakterlerin skilllerini geliştirdiğimiz alan burası. Şu an geliştiremiyoruz. Karakterlerimizin ekstra özellikleri Burası saldırı, karşı tarafa verdiği dehşet, karakterin canı. Bu normal fiziksel zır bu alanda büyülere karşı olan zırh. Bu alan karakterlerin savaş sırasını belirlediği alan, yani girişkenlik alanı. Burası isabetlilik, bu alan ne kadar yüksek olursa hedefi ıskalanmaz. Kritik alanı önemli, kritiği ne kadar yüksek olursa o kadar fazla hasar verir. Burası da kaçınma yeri, karakterinizin eğer çok fazla zırhı ve canı yoksa bu alanı yüksek tutun. Eğer karşınıza güçlü bir düşman gelirse bu düşmanın saldırılarından kaçınma ihtimali artacaktır. Bu alanda bu şekilde arkadaşlar. Iratus Lord of the Dead bu oyunu size anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni seriler için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.